Hepinize merhaba sevgili arkadaşlar. Hayatımız Arapça. Arapça ders, eğitim kanalımı müdavimleri, aboneleri, sevenleri. Ee, çocuk hikaye okuma, çalışmamıza devam ediyoruz. Bir önceki videomuza devam ediyoruz. Thümme sonra Aradatı seyyid etü Müne, Müne hanım sundu, yöneltti. Arada yorid ar, sunmak, yöneltmek. El-kake, keki, pastayı, ala hananın kailetin. Hanana, hanan isimli kızına şöyle diyerek sundu, yöneltti. Ey şeyin ahar ya hanan, biraz daha ister misin hanan? Hel tergabine arzu ediyor musun? Hel tergabine arzu eder misin? Filmeziydi daha fazla, biraz daha minel ke'ki kekten biraz daha ister misin? Ya canım biraz daha istiyor mu? Ke'nel ke'ku lezizem. Kek leziz idi. Lezzetli idi. Hakkan, gerçekten ve ragıbet Hanan arzu etti fil mezîd, ve Hanan biraz daha istedi, ek istedi, mezîd zâde yazıyordu ziyâde. ne? Lakin o, kânet idi, kad ekelet, yemiş idi. Hatta imtelaet batnaha, et batna Ta ki karnı dolmuştu. Karın doluncaya kadar, midesi doluncaya kadar İmteleyemteliyor. Dolmak arkadaşlar. Batın, karın. Tabi mi'adetehe. Karnıha, ha, batnı, ha <gülüyor> Evet, batnıha. Ev mi'adetehe. Bazen Türkçe'ye katılıyoruz işte. Yani karın bölgesi. Karnım tok diyoruz. Aslında mide, tok. Hananu li ummiha Hanan annesine dedi ki لئميه annesine وَهِيَّ تَبْتَسِمُ ve bu da durum zarfı gülerek, yani tebessüm ederek yüzü aydınlık bir şekilde Şükren le uridu. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim şükren. Le uridu. İstemiyorum. Lekad ekeltu. Muhakkak ki yedim. Ekeltu. Hatta imtila. Do doluncaya kadar. Şüphe, şüphe yok ki doluncaya kadar. Mide doluncaya kadar ne yaptım? Yedim. Ekeltu. Lekad ekeltu. Tabi sürret sevindi, es tümüne, münah hanım, şediden, şiddetli bir sevinçle sevindi. Çünkü diğer çocukları tebessüm etmedi, teşekkür ederim demedi, kısa ve öz kestirerek hayır dedi. Yani. Halbuki eline sağlık anneciğim, teşekkür ederim anneciğim de mesela alın. değil mi? Yani men lem yeshkur el abd la yeshkur el mabud. Men lem yeshkur el la yeshkur Kula teşekkür etmeyen kişi Allah'a da teşekkür etmiyor diyor. Evet. Ve kanet radiyetu cevab ibnetuha. Ve kanet idi radiyetu razıydı, mutluydum, mutmaindi cevabı cevabını ibnete. İbnatiye kızının cevabından dolayı mutluydu, razıydı. Qalet fi nefsiye kendi kendine dedi ki arkadaşlar ne dedi? Qalet dedi fi nefsiye kendi kendine inne hanana şüphe yok ki hanan alal aqalli en azından alal en azından tesluku suluk tayyiben güzel bir yol, güzel bir davranış. Güzel bir tavır takındı. Tavrı güzel. En azından. Sülük etmek, bir yol tutmak. Sülükken yoğun. Tayyiben iyi, güzel. Bakın burada sütleri ve kekleri bitirmiş vaziyettiler. İki kardeş. Evet. Keme lahaza idrak etti, farkına vardı. Kullun min kerimin ve semer, her ikisi. Yani semer ve kerimin her ikisi fark etti. Münahize etti, Haa, buradaki farkı fark etti. Keyfe ecebet henen? Hanan. Kardeşleri Hanan'ın nasıl cevap verdiklerine fark ettiler, idrak ettiler. Ale ummihime annelerine karşı fi edebin edeple, ve hiye teptesin. ve tebessüm ederek tebessüm ederek edepli bir şekilde annelerine karşı nasıl cevap verdiğini Kerim ve Semar fark etti. Evet, idrak etti. Ve لاحظ كذلك ayrıca fark etti, müşahede anladı. ابتسامة أمهما. Annelerinin tebessümünü, memnuniyetini, hoşnutluğunu da anladı. Evet. فأدرك خطأهما. Fâdrakâ ne yaptı? rak hatme Evet hatalarında fark bu ve ara bir en ne humme ve anladılar ki le bu de şüphe yok ki bu ale en azından en yuka şükre en azına teşekkür sunması gerektiğini li mihime annelerine karşı min ecli'l kekiz lezzetli kek için annelerine teşekkür sunma, en azına teşekkür etmeleri gerektiğini hissettiler farkına vardılar şuuruna vardılar elleli <gülüyor> öyle lezzetli kek ki sanaatun eclihime kendileri için yani kendileri, çocukları için yaptığı lezzetli kek için en azından teşekkür etmeleri gerektiğini ne yaptılar? Anladılar. فقالا لها له. Annelerine ikisi dedi ki فقالا فقالا فقالون Yani Kerim ve Semer diyor. Ummunel azizetu Değerli, kıymetli annecimiz Evet, değerli annemiz Nahnu neş'ulu Biz fark ediyoruz, hissediyoruz, düşünüyoruz esefi, üzüntü Üzüntü hissediyoruz, üzülüyoruz, teessüf içindeyiz Lime kumne bihi Yaptığımız şeyden dolayı İcra ettiğimiz hatadan dolayı bu de şüphe yok ki yenisürü kene bizim sürükümüz bizim metodumuz, bizim tavırumuz es se e nedir kötü tutumumuz, kadişe ara Ka cerraha meşerak ki senin duygularını yaraladı cerraha yaralamak meşe duygular ki senin نَرْجُوْكِ Senden rica ediyoruz. Ne için? اَنْ تُسَامِح۪ينَ Bizi bağışlamanı rica ediyoruz. لَنْ نُكَرِّرَ Tekrar etmeyeceğiz. هَذَا hata Bu yanlışı fil müstakbeli gelecekte. Anneciğim bu hatayı gelecekte asla tekrar etmeyeceğiz. Demiş Kerim ve Semar. Bunun üzere şe'arat-ı seyyidet-ü mune, hanım hissetti neyi? bir irtiyah şedidi şiddetli bir rahatlama güçlü bir rahatlama temelli bir rahatlama hissetti. Demek ki çocukları hataların farkına varım. Ve terak rakat ed -dumu ve gözyaşları birikti süzüldü fi ayneyhe. iki gözünde yani iki gözde yaşardı nedir gözyaşları min şiddetil ferahi şiddetli mutluluktan sevinçten dolayı iki gözü de akmaya başladı Vehtadanet ve onları kucakladı kucakladı kimi etfaleh Çocuklarını fi hubbin sevgiyle ve sevgiyle ne yaptı? İhtadanat, kucakladı. El hikmetü, buradaki hikmet, kıssadan hisse. İzelem tekun râgiben, eğer arzulü değilsen, istekli değilsen, fi yukaddimuhu, sana sunulan şeyde leke, yukaddimuhu leke sana sunulan şeyde ehadul eşkasi kişilerden birinin sana sunduğu şeyde, takdim ettiği şeyde teklif ettiği şeyde eğer rağbetli, arzulu, istekli değilsen fehris, hırslı ol istekli ol dikkat ediyor ale et diyor ale deyme, sürekli demeye yani bunu Mesela şahıslardan biri sana bir şey sunuyor, sana bir şey teklif ediyor, sana bir şey ikram ediyor. Ve sen ihtiyacın yok. İstemiyorsun. Bunu demeyi diyor asla aklından çıkarma. Hırslı ol buna kadar. Şükran la uridu. De ki şükren. Teşekkür ederim. Le uridu istemiyorum. Şükren. Çok teşekkür ederim. Ama istemiyorum. Sağ ol. Bir tarikatin ve dudetin, bir kibar yolla, sevgi yoluyla, şefkat yoluyla. Yani böyle kalp kırmadan, üzmeden, gücendirmeden, yani kibir taslamadan. Allah razı olsun. Çok teşekkür ederim ama sağ olun istemiyorum demeyi asla çocuklar unutmuyoruz. Fakat bu durum yüz yiru senin ihtimamını, senin ilgini, senin ona değer verdiğini gösterir. Bir meşaireyi onun duygulara, onun düşüncelerine değer verdiğini gösterir. Yani o sana bir değer vermiş. Gönlünden bir şeyler sunmak istiyor. Ya da emek sarf etmiş. Sen ne diyeceksin sevgili arkadaşım? Teşekkür ederim. Çok sağ ol. Eline sağlık. Ama sağ ol. istemiyorum Yani zahmet ettiniz. Aldım, kabul ettim, kabul ediniz. Yedim, kabul ettim. Yedim, kabul ediniz. Bir sonraki videoda Buluşmak üzere arkadaşlar beğenme ve abone olma butonuna basmayı unutmayınız. Linerle taki inşallah, fi video آخر. Ve atmanan la tensoğna. Dğağa ala zır lişrak ve li agjam. Wassalamu aleyküm ve rahmetullahi ve baraka.